Evet, bunda da 15, evde kal, Hoş geldiniz Kazım Bey. Bugünkü iş mülakatınızı ben yapacağım. CV'nize bakıyorum. CV'niz çok Bey. Şirketimiz insana çok değer veren, insanın mutluluğunu merkeze alan bir şirkettir. çok basit. Çok kolay işler yapacaksınız. Yalnız işler, bilgisayarda yapacağınız işler, ofisi benim eşimin alışverişlerini yapmak, altındaki ayarlamak, ve benim işler şeyler. Birçok insan bunları çok abartıyor. Biraz çalışkan olun. Biraz kendinizi işinize verin ya. Kimse kendini işine vermiyor. İş disiplin denilen bir şey yok. Biraz kendinizi verin işinize. İş disiplininiz olsun. İnsan olarak kendinizi bir, değil mi? Bizimiz insana çok değer veriyor bir kere. Zırk insanlar rahat rahat çalışabilsin diye duş koyduk. Gece çıkmasınlar diye yukarı çekiyat koydum. Her yerde çalışsınlar diye koltuklar koydum. Patron olarak ben ne yapacağım daha başka? Azı da üretim yapın diye benim kebapçı Kazım'a götürüyorum ayda bir defa. Oradan da kesinlikle